Beyler ve selamlar. Yeni bir projeyle da yine karşınızdayım ve bu sefer sizin en çok sevdiğinizden değil mi? Ücretsiz kazanç. Evet hiçbir yatırım yapmadan arkadaşlar sadece bilginizin gücüyle para kazanabileceksiniz. Nasıl mı olacak? Hadi gelin şimdi projeyi birlikte inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar projemizin ismi Arcade NFT. Arcade NFT aslında birden fazla oyun yapmayı planlıyor. Ve bunlardan ilki arkadaşlar Meta Dragons olacak. Bugünkü konumuz bununla alakalı zaten. Bu oyunu en basit bir şekilde sizlere nasıl anlatırım? Arkadaşlar Slither.io'yu mutlaka bir şekilde oynamışsınızdır. Neydi? Yılan birbirinizi yiyorsunuz. Birbirinize çarpmaya çalışıyorsunuz. Çarparsanız ölüyorsunuz. En büyük hale gelmeye çalışıyorsunuz. Birinci işte ödül kazanıyor, birinci oluyor vesaire. Aynı oyunun birazcık daha farklı bayrak kapmalı şeklinde olduğunu düşünür. Şu anda da size ekranda bir kesit koydum ama bir, birazdan daha uzun bir oynanışa oyun içeriğiyle ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. Ama gelin şimdi ilk bir projeye bakalım ve ne kazanabileceğinizi nasıl yapmanız gerektiğine bakalım. Bir kere arkadaşlar burada Mint Now yazıyor ama Mint yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi ücretsiz. Eğer Mint yapmak isterseniz de şurada gördüğünüz NFT'lerden. Hatta OpenSea'de de satılabiliyor. Neredeydi? Hemen Meta Dragonsa bakalım arkadaşlar. Bu NFT'lerden bir sene sahip oluyorsunuz. 0.25'e mint edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bedava oynayabildiğiniz için bunu yapmanıza gerek yok. Bu sadece özel oyunlara, evet NFT sahiplerine bazı özel oyun modları açılıyor. Onlara katılabilmek ve bir yandan da pasif gelir elde etmek için gerekiyor arkadaşlar. Dilerseniz mint deyip satabilirsiniz. Ama mint fiyatı 0.25'te. hatta şurada mint'e tıklayalım. Bakalım 0.25'e Normalde satılırken Arkadaşlar OpenSea'da değerleri Birazcık daha common ve düşük çıkartırsanız Daha düşük fiyatı Gidiyor maalesef o yüzden diğer tüm Play'in ön oyunlarındaki gibi eğer kutu açma şanssızlığı güveniyorsanız burada da yine aynısını deneyebilirsiniz. Ya da illa bir NFT mi olsun diyorsanız OpenSea'den de alabilirsiniz. Zaten şuradaki satış hacmini görebilirsiniz. Peki ücretsizse nasıl kazanacaksınız? Arkadaşlar şurada yukarıda hemen turnuva var. Turnuva kısmına giriyoruz ve burada Arket NFT'nin altında düzenlenen tüm turnuvaları görebilirsiniz. Bizi burada ilgilendiren arkadaşlar Meta Dragons. Bugünkü konumuz da zaten buydu. Hemen daha geçelim arkadaşlar Meta Dragons kısmına. Burada zaten görüyorsunuz 5. sıraya kadar düşmüşüm. Oyuna girip oynadığınızda arkadaşlar ilk 3'e ödül veriyorlar. Burada da direkt ödülleri yazıyor. 0.1 ETH, 0.05 ETH, 0.05 ETH diye birinci, ikinci ve 3.'e ödül veriyorlar. Günde 2 kere gerçekleşiyor bu turnuva arkadaşlar. Akşam 7 Birincisi iki saat boyunca oyun açık oluyor ve iki saatin sonunda birinci, ikinci, üçüncüye ödül veriyorlar yani den dokuza kadar. Bir diğeri de gece birde başlıyor arkadaşlar gece birden gece üçe kadar sürüyor ve buradaki benim oynadığımda gördüğüm kadarıyla Nick hayvan gibi oynuyor gerçekten hayvan gibi oynuyor. Neyse iki boş boşverin şimdi de burada kafa karıştırabilecek önemli bir noktaya değineyim. iki tane turnuva oluyor ama günde bir kere ödül veriliyor. İki yarı gibi düşünebilirsin aslında birinci yarıda oynadınız arkadaşlar diyelim 300 puana ulaştınız ikincisinde oynadınız 200 puana ulaştınız hangisi yüksekse o baz alınıyor yani iki farklı ödül dağıtılmıyor iki kere ödül verilmiyor ya da ikisi toplanmıyor arkadaşlar ben de ilk başta karıştırdığımdan acaba ikisi toplanacak mı ne olacak vesaire diye Net olarak bu arkadaşlar. Hangisi yüksekse onu baz alıyor ve ilk üçe girerseniz her gün dağıttıkları ödülden, ethereum'dan alabiliyorsunuz. Burada da aynı zamanda zaten düzenlenen tüm turnuvaları duyuruyorlar. Hatta biraz önce benim söylediğim turnuvadan da yine burada bahset. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. İlla ilk üçe girmenize gerek yok bir şeyler kazanabilmek için. Eğer ilk üçe giremezseniz daha sonrasında da arkadaşlar neredeydi hemen sayfamız? sanday raffle var görüyorsunuz. Sanday raffle sanday raffle diye aşağıya doğru gidiyor Sadece oyuna girmiş olmanız bile yeterli. bayrağı kapmanıza gerek yok. Peki bu size ne veriyor arkadaşlar? Bir tane çekiliş hakkı veriyor raffle'dan zaten ismini anlamışsınızdır. Ve bu raffle'dan çıkacak biletten daha doğrusu çıkacak arkadaşlar çekilişi. Kazanırsanız bir tane NFT'ye sahip oluyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim gibi OpenSea'de satabilirsiniz aynı zamanda OpenSea açmışken şurada şey yapalım Toadrunners'la da bir işbirlikleri var ve total volume zaten buradan görebilirsiniz 182 ethereum'luk bir volume var ve hala her gün birer üçer de olsa satışları devam ediyor bak 17 tane olmuş hatta neyse Hatta Discord'da da geçelim arkadaşlar Buradan da göreceğiniz üzere geçen ayın 22'sinden itibaren free play oldu yani hala çok fazla oynayan yok Nifty League'de biliyorsunuz arkadaşlar Baya bir uğraşmanız gerekiyordu Baya bir uğraşmanız gerekiyordu Bunda da evet birazcık oynaması Nifty'lik kadar zor olmasa da 2 saat boyunca düzgün bir şekilde oynamanız gerekiyor Ama sıralamaya girerseniz Net garanti bir kazanç sunuyor Diğeri çekilişe arkadaşlar Bu kadar konuştuk Bir de oynanışa geçelim arkadaşlar Oynanışta da mouse yönetiyorsunuz tamamen, Sinter, gibi. Telefonla ya da başka bir cihazla Oynamanızı tavsiye etmem Bunu oynarken de İyi bir bilgisayar en azından kasmaması gerekiyor çünkü çok ince böyle sağa sol yapmanız gerekebiliyor Amacınız ne? Bayrak taşıyan birisi var Ve o bayrak taşıyan birisini sizin yılanınıza çarpmanızı sağlayacaksınız arkadaşlar Ama kafasına değil kafadan gerisine Sizin kuyruğunuza gövdenize ya da işte boyundan altına çarptığı zaman onu yok ediyorsunuz Onu yok edip bayrağı ile geçirdiğinizde de Bayrağı taşıdığınız süre boyunca puan kazanıyorsunuz. Ve bu puanlarla da sıralamaya giriyorsunuz. Şu anda bakarsanız zaten çok fazla kişi yok. 7 kişi, 10 kişi, 11 kişi vesaire online oluyor. O yüzden kazanma şansınız daha fazla. Sabinlik gibi kişiler bayrağı bırakırsa. Ben ilk girişimde kaç 3. oldum. Daha sonrasında bir 15-20 dakika oynayıp çıktım arkadaşlar. Ve şu anda da hala 5. sıradaydım. Yani şimdi birazcık daha atıyorum. Girip kasmış olsaydım eğer toplam 1 saat... Büyük ihtimalle kasıp belli bir puana getirip salmış olsaydım yine üçüncülük ödülünü alabilirdim diye düşünüyorum. Artık bir yarınki turnumada belki denerim vakit bulabilirsem. Peki sizlere verebileceğim ince ne? haritada bir de böyle puan tarzı şeyleri görüyorsunuzdur. Bunlardan en önemlisi bayrak kapmada bana göre yeşil olan. Çünkü yeşil olan sizi hızlandırıyor arkadaşlar. Normal hızınızdan daha hızlı gidiyorsunuz. Bir de bilmeniz gereken diğer şey mouse'un sol dışına tıkladığınız zaman daha hızlı gidiyorsunuz tıklamadığınızda küçülüyorsunuz ve daha yavaş hareket ediyorsunuz. Bunu mutlaka stratejinizin içine koyun. Çok çok çok önemli. Sağa sola dönerken haritanın dışına da çıkabiliyorsunuz örneğin. Artık bu stratejileri oynanışı oynanışı kendinizi geliştirip sıralamaya girip her gün dağıtıkları ödüllerden faydalanabilirsiniz. Eğer pasif gelirde sağlamak istiyorsanız arkadaşlar yine NFT kazançlarına kendiniz araştırıp göz atabilirsiniz. Ama şu dönemde ne olur ne biter bu tamamen size kalmış bir şey. Araştırmanızı iyi yapın derim. Muhteşem kolsuzluğumu görmek istiyorsanız da videonun sonunda arkadaşlar izlemeye devam edebilirsiniz. Evet bu bayrağı kaptım. Bazı yerlerde kaptım ama çok uzun süre tutamadım. Neyse merak ediyorsanız şimdi ekrana veriyorum. Bir sonraki projede de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.